Evet, elimizde 2x eksi 5'in mutlak değeri eşittir 11 denklem var. Ve biz x'i bulacağız, bulalım bakalım. Buna benzer bir soruyla karşılaştığınızda hatırlamanız gereken a'nın mutlak değeri 11'e eşitse a hakkında ne diyebiliriz, ne söyleyebiliriz? Burada a'nın 11'e eşit olabileceğini söyleyebiliriz. Peki, başka neye eşit olabilir? Eksi 11 de olabilir. Çünkü 0'a 11 birim uzaklıkta 2 değer var. Bu artı 11 olabilir ya da eksi 11 olabilir. Bu eşitlikte de tamamen aynı mantık üzerinden gideceğiz. Eğer mutlak değer 2x eksi 5 11'e eşitse, mutlak değer işaretlerinin içindeki değer ya 11'e ya da eksi 11'e eşittir. Çünkü eğer bu 11 ise, 11'in mutlak değeri 11'e eşit. Ama eğer eksi 11 ise, eksi 11'in mutlak değeri de yine 11'e eşit. Yani 2x eksi 5 ya 11'e eşit olacak ya da eksi 11'e. İki şekilde de mutlak değeri 11. O zaman bu eşitlikleri çözelim. Burada iki tarafa da 5 ekleyebiliriz, değil mi? 11 artı 5, 16. 2x eksi 5 artı 5, 2x eder. 2x eşittir 16 kaldı, değil mi? İki tarafı da 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir 8. Pekala, şimdi de buradaki eşitliği çözelim. 2x eksi 5 Eşittir eksi 11. Evet, iki tarafa da 5 ekleyeceğiz yine. Sağ tarafta sadece 2x kaldı. 5'ler birbirini götürdü. 2x eşittir eksi 11 artı 5. Yani eksi 6. Güzel, yine iki tarafı 2'ye bölelim. x eşittir eksi 3 elde ettik. Burasının 11 veya eksi 11 olmasına bağlı olarak 2 çözümümüz var. x eşittir 8 ki 2x eksi 5 11 olur. Veya x eşittir eksi 3. Ki bu durumda da 2x eksi 5 eksi 11 olur. Şimdi sağlamasını yapalım. x 8 olursa eşitlik bozuluyor mu bakalım. 2 çarpı 8 eksi 5'in mutlak değeri 11 midir? Evet 2 kere 8 16, 16 eksi 5 eşittir 11'dir. Tamam burada sorun yok. Şimdi de x eşittir eksi 3 için sağlamasını yapalım. 2 çarpı eksi 3, Eksi 5, ya yani 11'e eşit olmalıymış değil mi? Peki, 2 çarpı eksi 3, eksi 6 eder. Eksi 6, eksi 5, o da eksi 11 eder. Eksi 11'in de mutlak değeri 11 eder. Demek ki bu sonuçta doğru. Yani iki cevabımız da doğru.